selam Boğa arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili Boğalar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir benim güçlü karakter Boğa arkadaşlarım güçlü dostlar inşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım sizler için her zaman aylık çekerdim bu kez de dedim bir değişim olsun 2020 yılında 12 aylık süreçte benim sevgili Boğa arkadaşlarımın artık hayaliniz nedir isteğiniz nedir bunu ben bilemem tabii ki sevgili Boğa arkadaşlarım herkesin hayali arzusu farklıdır aklıma geleni unutmamak için buraya yazdım yani 2020 yılı genelinde yıllık olarak çekiyorum şu anda bunu sevgili bu arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi valla bilemiyorum yani sizlerin isteklerini ne olduğunu sevgili arkadaşlarım aşkı yazdım evlilik yazdım ev araba iş yazdım barışlar yazdım yazdım da yazma aklıma geleni yazdım bakayım bunlardan Hangisi sizler için oluşacak veya hepsi oluşacak mı ona bakacağız 2020 yılında bu arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi Hadi bakalım yani bunların dışında da ne olabilir onu da bilemedim yani sevgili arkadaşlarım şimdi kartlarımı karıştırırken usulen bu arada sizleri çay aşk hayatınız kanalıma bekliyorum linkler videomun altında olacaktır oranında videolarını yükleyeceğim sevgili arkadaşlarım yıllık olacak aşk hayatında istekleriniz oluşacak mı? çaylarla karşınızda olacağım sevgili boğa arkadaşlarım evet şimdi önce ne yazmışım? aşk hayatınız. Bu arkadaşlarımın evlisin, bekarsın, sevgilisin eksin, küssün, platoniksin. artık boğa mı? boğa tamam bitti aşk hayatımız 12 aylık süreçte nasıl geçecek? bakalım mı sevgili boğa arkadaşlarım köklü kuruluşlar yapacakmışsınız güçlü olacakmışsınız değişimler Aşk üstüne aşk geliyormuş sevgili boğa arkadaşlarıma 2020 yılı sürecinde çok güzel oldukça da dikkatli olacaksınız demektir kartımız. Birazcık hafif çaplı böyle sevgili boğalar sevgili boğa arkadaşlarım eşlerinize sevgililerinize veya yolunuza yeni çıkan kısmetlere karşı hem yoğun duygular hissedebilirsiniz hem de küçük çaplı biraz böyle keskin bir dile sahip de olabilirsiniz. Karşı tarafta aynı şekliyle size karşı keskin dilli olabilir. Bunlara da dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Çünkü verimli olan yer az, verimsiz, gereksiz olan taraf çok uzun. At kuyruğu gibi görüyorsunuz bu. Bu, bu bize bunu söylemektedir. Sivri dili, soğuk konuşmayı, karşımızdaki kişiyi kıracak derecede, anlaşmazlığa varacak derecede sohbetin aramızda cereyan edeceğinin habercisidir gördüğünüz gibi kartımız. Bunlara da dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Ne demişler? Kimse kimseyi zorla kendine kabullendiremez. Olursa olur, olmazsa olmaz. Her şeyin hayırlısı. Her şey medeni şekilde hallolsun. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Biraz kendinizi ispatlamak isteyebilirsiniz karşınıza çıkan aşk hayatında ya hayatınızdaki mevcut kişiler ya da yeni tanıştığınız kişiler. Herkesin de sevgilisi var, eşi var diye bir şey yok. ...sizi sahiplenmek isteyebilir. Aynı şekliyle sevgili boğa arkadaşım. Siz de karşı tarafı sahiplenmek için... ...bakın burada ispata geçebilirsiniz. Karşı tarafı kaybetmemek adına sahiplenmek demektir. Aşk hayatınızda sahiplenmek işte bu. Ben ve benim dersin sevgili boğa arkadaşım. Ben boğayım. Benden hayırlısını bulamaz. Benden güzelini bulamaz. Benden yakışıklısını bulamaz. Diyerek bakın burada bir mücadele sizi bekliyor sevgili bu arkadaşlarım ama yine de yormayalım çok fazla kendimizi çünkü bu yorgunluk size huzur aratabilir sürprizli gelecek için birazcık böyle kendinizi yorabilirsiniz bir şeylerden memnun kalmayabilir benim sevgili bu arkadaşlarım ama sonuç olarak bakın yine de her mücadelenin ardından bir sürpriz, bir sürprizli gelecek sizleri bekliyor demektir. Güzel, çok güzel, harika. En azından başta şöyle gördüğünüz gibi son derece hem karşınızdaki kişiler hem sizler dikkatlisiniz. Artı köklü bir kuruluş şeklinde ilerleyeceksiniz. Sadece fazla keskin olmayalım. Yoğun duygular hissedelim. Aşk mutluluklarından mahrum kalmayalım sevgili arkadaşlarım. Tamam, birbirimizi... Sevgi sözcükleri sarf edelim en azından sonu güzel güzel yerde bitti sevgili Boğa arkadaşlarım şimdi evlenmek isteyen bekarsınız yalnızsınız ne bileyim sevgiliniz var veya yok fark etmiyor evli olmayan arkadaşlarım için söylüyorum 2020 yılında Boğa Burcu arkadaşlarıma evlilik görünüyor mu? Evet kadersel olarak neden olmasın şanslı yere gidecekler kimse yalnız değil diyor. İşte bu birbirlerini sahiplenecekler Zafer'e doğru gidecekler Murat atıyla gidecek Evlenmek isteyenler diyor Kartlarım İşte bu aman Allah'ım Tam mutlu olabilecekleri kişiyi kendine çekerek Ortak nokta anlaşmalarıyla Yoğun duygularla Evlilik yolunda ilerleyecekmişsiniz. Bakın ne kadar güzel sevgili boğalar Üstelik de 3. kartta geldi gördünüz mü Daha fazla açmayacağım bozulmasın yoğun duygularla birbirinizi sahipleneceksiniz kadersel olarak sahiplenme başarı evlilikte başarıya doğru gideceksiniz diyor kartlarımız başarıdan şanstan ortak nokta anlaşmasından söz eder aman Allah'ım çok güzel güçlü adımlar atacaksınız güzel evlilikler çıkacak yolunuza hadi bakalım güzel kısmetler sağlam insanlar çıkacak sizlerin yoluna 2020 yılı sürecinde sevgili boğalar bu çok önemli değil mi aile çok önemli sevgili arkadaşlarım şimdi araba isteyen bu arkadaşlarım 2020 yılında araba sahibi olabilecekler mi bakalım savaştan çıkmak istiyorum tahripten arınmak istiyorum artık benim de arabam olsun istiyorum diyor bakın bu başlangıç bir yerde de buradaki kişi der ki ne talihsizlik bu ya bir türlü benim işim rast gitmedi ben kayıpta mıyım acaba gibi sorgulamadadır kendisini. Aslında savaştan çıkma tahripten arınma demektir. Geriye bakış demektir. Mutluluğu da görüyorsunuz değil mi? Araba isteyen boğalar aileden destek alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bu sizi korkutmasın. Tabii ki 2020'nin başlangıcında öyle hemen ertesi günü 1 Ocak itibariyle istediğimizi elde edemeyiz durun bakalım şu günleri bir aşalım aylar bir geride kalsın ocak şubat ayları bir geride kalsın sevgili arkadaşlarım ardından bakın adalet hakkınız neyse size gelecek diyor doğru yargı yapmamız lazım diyor cazibe altındasın diyor zaman zaman ayağına şeytan takılabilir öyle hemen hadi deyince bir şeyleri elde edemeyebilirsin ama bu seni sakın isyana getirmesin bu seni öfkelendirmesin diyor sevgili boğa arkadaşıma. Araba isteyen boğa arkadaşlarıma. işte gördünüz mü bakın. Güveneceksin. Evrene de güven. Kendine de güven. Doğru yargı yap. Doğru zaman mı? Bu arabayı alman senin için doğru zaman mı? Güven duy kendine. Sorgula kendini. Çok fırsatlar yakalayacaksın. O aracı almak için. Artık ne tür bir araç istiyorsanız sevgili arkadaşlarım ben bilemem. O aracı almak için buyurun fırsatlar yakalayacaksın. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmelisin. Güvenmelisin. Korkuyor. Korkmayacaksın. Kendine güveniyorsan hiç durma yola çıkacaksın diyor. Sevgili araç isteyen bu arkadaşlarım için. Anlatabildim sevgili arkadaşlarım. Güzel. Çok güzel. Biraz diyor. O aracı alman için... Hafif çaplı böyle önünü görmediğin zamanlar olacak. Sorumluluğun artabilir. Borcun artabilir. Bu seni korkutmasın diyor sevgili boğa arkadaşıma. Güzel sevgili arkadaşlarım en azından fırsatlar yakalayacaksınız. Güveniniz gelecek. Güveneceksiniz. Doğru yargı yapacaksın. Bu aracı almam için şu an örneğin Ocak ayı, Şubat ayı benim için doğru zaman mı? Doğruyu mu yapıyorum gibi kendini sorgula diyor. Bunu yaptığın takdirde çok fırsatlar yakalayacaksın o aracı almak için diyor açılımım sevgili boğa arkadaşlarıma şimdi ev isteyen boğa arkadaşım için hmm, baya bir mücadelesi var çünkü hayaller var ev istiyor kiradan kurtulmak istiyor evsizlikten kurtulmak istiyor değil mi sevgili boğa arkadaşım işte bu güçlü adım atmak istiyor şanslı yere doğru gitmek istiyor yeter artık diyor dengem kaydı borç borç borç ya da kira kira kira ya da başkalarının yanında başkalarının evinde oradan oraya ben yeter süründüğüm yeter benim benim de bir çatım olsun ben de evim olsun istiyorum diyor sevgili boğa arkadaşım merak etmeyin bakın ya işinizle ya aile büyüklerinizle bir şekilde uzlaşmalar yapacaksınız güçlü adımlar atacaksınız ev alabilmek için sevgili boğa arkadaşlarım şanslı yere doğru gideceksiniz diyor bunu bakın ne kadar güzel planlı programlı hareket ederseniz korkuyor korkuyor endişeyi atacaksın bir kenara planlı programlı hareket edersen uzlaşma sağlarsan evde eşinle aile büyüklerinle veya patronunla hiç fark etmiyor arkadaşlarınızla dostlarınızla güçlü şekilde ileri vadeli adım atacaksın planlı programlı hareket edersen mutlu bir gelecek ev seni bekliyor diyor sevgili işte bu bu arkadaşıma başarı geldi diyor evi kendine çekeceksin başarıdan para işlerindeki başarıdan söz eder sabırla yapılan güçten söz eder bakın şu kartın güzelliğini görüyor musunuz sevgili bu arkadaşlarım yani sabırla evi alıyorsun güzel kardeşim hadi bakalım çok güzel geldi çok güzel ondan sonra Murat kapısı sizin evinizin kapısı hadi bakalım 2020 yılında iş isteyen hani sağlam işiniz yok çalışıyorsun ama sağlam değil değil mi öyle farz edelim sevgili o arkadaşlarım 2020 yılında şöyle sizi emekliliğe getirecek rahat yaşamanızı sağlayacak iş hayaliniz var iş isteyen arkadaşım 2020 yılında şöyle sigortalı sağlam işine kavuşacak mı bakalım mı sevgili arkadaşlarım güzel bazı yerler şöyle söyleyeyim Para işlerinde başarı demektir sevgili arkadaşlarım. Güzel. Başarıya doğru gidecek olan sevgili boğalar var. Ama ilk başta tabii ki bu. %50'iniz diyor. Gideceksiniz %50'nize bazı iş başvurusu yaptığınız yerler sırt dönebilir diyor. Çünkü burada görüyorsunuz sevgili boğalar. Buradaki zat değneklerden birini tutmuş diğerine de arka dönmüş. Anlatabildim mi? Bu da ne demektir? %50'si. En azından 1 Ocak itibariyle 6 aylık süreçte hemen işinin başına geçecek. Yani istediği işi bulacak veya istediği işe başlayacak. Diğerleri diğer kalan %50'si ise 6 ay sonrasında. %50'ye ayırıyorum bunu sevgili arkadaşlarım. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım ama bu tabi ki başlangıç. Daha açacağım. Evet sevgili boğalar buyurun kurtuluşa gidiyorsunuz. Çünkü bekleyen boğa arkadaşlarım var. Şöyle sağlam iş. Sağlam iş istiyor. İşte şu iş tam benlik. Ben bu iş için yaratılmışım. Veya ben bu iş için okudum. Bu kadar zaman çalıştım. Ben o işi istiyorum. Hadi bakalım doğuşa kurtuluşa gideceksiniz. Sevgili boğalar İşte bu. Çok güzel. Çok güzel geldi. Para işlerinde başarı demektir. Yine aynı kart geldi sevgili arkadaşlarım. Sizlere iş başvurusu yaptığınız yerlerden. Gel diyecekler. Gelin görüşelim. Bir şeyler uzanacak. Başarı geliyor güzel kardeşlerim. Çok güzel. İstediğiniz işler sizlerle olacak. Şansa gidiyorsun der kartımız. Şanstan söz eder. Hadi bakalım çok güzel. Güzel şeyler sizlere doğru geliyor. Sevgili Boğa arkadaşlarım. Güzel. Tarottan asla kaçmaz. Bunu sakın unutmayın. Benden kaçar. Bakın açık ve net söylüyorum. Gerekirse benden kaçar. Tarottan asla kaçmaz. Gerekirse ben şaka yaparım. Tarotun şakası yoktur. İçinde mistik güçler var. La gayet şeylerden hiç hoşlanmazlar. Sizlere samimi söylüyorum. sevgili o arkadaşlarım. Bana güvenmeyin. Şu tarota güvenin. Bakın dürüstçe söylüyorum bunu. Gerekirse bana güvenmeyin. Şu tarotun söylediğine yüzde yüz. Güvenin gönlül rahatlığıyla. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Evrenden güç var içinde gramı kaçırmıyor şu mübarek böyle bir şey buyurun iş hayatınızda kupa üstüne kupa tabii ki kupa mı uzatıyoruz kupa var mı yok örneğin buraya böyle bir şey verilmiş sevgili arkadaşlarım İş üstüne iş teklifleri bir şeyler uzanacak buyurun çok güzel sizde bir iş bereketi oluşacak sevgili boğalar Allah bereketini artırsın çok güzel güzel şanslısınız hadi bakalım şimdi anneyle kırgın olabilirsiniz babayla kırgın, kardeşle kırgın komşu, arkadaş, dost patronunuz, dost bildiğiniz arkadaş bilemeyiz sevgiliniz, eski eş, eski sevgili hepsi içinde dahil olmak üzere sevgili o arkadaşlarım bir de buraya barışlar yazdım ne yapayım aklıma öyle geldi bakayım 2020 yılında o 12 aylık süreçte küslerde barış var mı hepsi içinde dahil bakalım mı Bakalım hmm, yoğun duygular var tamam her iki tarafta sizde de var karşı tarafta da var yoğun duygular ooo barışma olayları var işte bu küslerin barışı demektir tamam bu kartı da buraya bırakıyorum çünkü sizi temsil etmekte bu da aynı şekliyle bir şeyleri kabullenmek gerçekleri kabullenmek ilişkileri düzeltmek demektir küslerin barışı demektir tamam çok güzel üçüncü kartta direkt olarak sizlere barış geldi şimdi barış geldi de bu barış elini uzatacak olan kim sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakalım mı hmm, işte bu karşı taraf sevgili boğalar buyurun sizin etkiniz altında Siz de üzgünsünüz ama üzgünsünüz ama merak etmeyin bakın Aman Allah'ım daha çok %80 karşınızdaki kişiler sizlere barış eli uzatacaklar. Hadi bakalım barışlar da çıktı. Çünkü evren tarafından da ister istemez hem koruma olayı var. Hem birleşmenizi istiyor evren sizin sevgili arkadaşlarım. Hem bir korunma durumları var. Artı gizemle var bazı şeylerde. Ne der Azize? Ben evren bağlantılıyım. Ben sizi %50 aydınlatırım. %50'sini gizlerim yarının ne getireceğini ben size bildirmem der benim bir yanım karanlıktır der tamam sana gerek yok azizecim. buradaki durum ortaya çıkmıştır gördünüz mü karşı taraftan sizlere barış eller uzanacak sevgili baba arkadaşlarım o yüzden üzülüp sıkıntı etmeye gerek yok gördünüz mü sevgili arkadaşlar ne diyormuş meleğim 2020 yılının o 12 aylık Sürecinde sizlere ne diyor? Bakın bu da bir yıllık. Bu mesaj da yıllıktır. Araştır diyor. Araştır. Farklı seçenekleri dene Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Bunu düşünün lütfen. Sevgili arkadaşlarım araştırmadan, anlamadan, dinlemeden atlamayın diyor. Araştır. Demek ki size böyle bir mesaj verildi. Sevgili cennetteki meleklerimiz tarafından. Evet bu arkadaşlarım. 2020 yılındaki istekler gerçekleşecek mi? Açılımını sonlandırdık. Sizleri tekrar çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili bu arkadaşlarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kocaman da öptüm. Hadi bay.